Kimseyi yakalanacağım yerde öldürürüm. Benim ismimi unutacağınız zamanı sabırla beklerim. En savunmasız durumunuz. Yani en mutlu gününüzü seçerim. Sizi öldürürüm. Bırakacağım imza sadece dostların tarafından anlaşılır. Kimseyi yakalanacağım yerde öldürürüm. Benim ismimi unutacağınız zamanı sabırla beklerim. En savunmasız durumumuz. Yani en mutlu gününüzü seçerim. Sizi öldürürüm. Bırakacağım imza sadece dostların tarafından anlaşılır.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 Kimseyi yakalanacağım yerde öldürürüm. Benim ismimi unutacağınız zamanı sabırla beklerim. En savunmasız durumunuz. Yani en mutlu günümüzü seçir. Sizi öldürürüm. Bırakacağım imza sadece dostların tarafından anlaşılır.